Sevginin Aynısı kanalımdan herkese merhaba. Sevgili arkadaşlar bugün sizlerle kısır tarifimi paylaşmak istiyorum. Hemen malzemelere geçelim. Ayrıca malzeme listesini açıklama kısmında bulabilirsiniz. 1 su bardağı sıvı yağ 3 adet doğranmış soğan 2 adet doğranmış salatalık 2 adet doğranmış domates 1 adet rendelenmiş havuç 1 adet limon 1 avuç ince kıyılmış maydanoz 5 yaprak marul, 3 çay kaşığı tuz, 3 çay kaşığı nane, 1 çay kaşığı kırmızı pul biber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1,5 su bardağı köftelik bulgur, 1,5 su bardağı sıcak su, 3 yemek kaşığı domates salçası, derin bir karıştırma kabının içerisine köftelik bulguru alıyoruz ve sıcak su ile ıslatıyoruz. Ağzını kapatıp 15 dakika dinlenmeyi bırakıyoruz. Ölçümüz her zaman birebir olmalı. Daha sonra bir tavanın içine sıvı yağ ve soğanları koyup pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Soğanlarınız ne kadar güzel kavrulursa kısırınız o kadar güzel olur. Buradaki en önemli püf noktası soğanların güzel kavrulması. Soğanlar kavrulunca salçayı da ilave edip 5 dakikada salçayı kavuruyoruz. Salçada kavrulduktan sonra en son baharatlarını ekleyip soğanları soğumaya bırakıyoruz. Soğanlar soğuduktan sonra köftelik bulgur ile birleştirip önce kaşık ile karıştırıyoruz. Sonra lezzeti birbirine geçsin diye elimizle yoğuruyoruz. Yoğurduktan sonra 1 adet limonu sıkıp tekrar karıştırıyoruz. Derince bir kabın içerisinde doğradığımız bütün yeşillikleri alıyoruz ve yoğurduğumuz bulgur ile birleştirip hepsini elimizle karıştırıyoruz.